Merhaba sevgili ikizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili ikizler Kasım ayı özellikle iş konuları genel sağlığınız günlük düzeninizle ilgili alanlara işaret eden güçlü bir ay bu ay tutulma yaşayacağız çünkü bir yeni ayımız da var Akrep Burcu'nda yeni ay Boğa Burcu'nda dolunayla beraber tutulma meydana geliyor gezegeniniz Merkür 5 Kasım itibariyle Akrep Burcu'na geçecek ve ayın büyük bölümünde Akrep Burcu'nda 24'ünden sonra ise yay Burcu'na geçecek şimdi detaylara bakalım Evet Güneş Akrep Burcu'nda ve 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece akrep burcu yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay yeni ayın hemen ardından zaten Merkür'de akrep burcuna geçecek. Mars akrep burcunda ay boyunca bu ay sizin için yoğun bir ay. Hangi alanlar? Günlük hayatınız. Yani çalışıyorsanız işiniz ve mesleğinizle ilgili konular işte ev yaşamınız e, sabahtan akşama kadar günlük hayatınızın detayları neyse biraz meşgul olacağınız ve bu olanlarda daha fazla efor sarf edeceğiniz bir ay aslında. Tabii ki işle ilgili yenilikler olabilir, iş başlangıçları olabilir, çalışma düzeninizde yenilikler ya da çalışma ile iş hayatınızla mesleğinizle ilgili konularda belki farklı açılımlar e, olabilir. Ma çok tutkulu da olduğumuz bir dönem özellikle iş konularında hırslı, tutkulu kararlı olduğunuz bir dönem. Ee, bu yeni ay Uranüs'te de bağlantılı olduğu için bazı sürprizler, hızlı gelişmeler de ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın bireysel etkileri çok daha güçlü olacaktır sizin için ve daha değiştirici olacaktır. Ne değişebilir? İş değişimi olabilir. Yer değişimi olabilir. Örneğin beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler değişebilir. İşte asistanınız ayrılabilir yeni eleman alabilirsiniz evinizde hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişimler olabilir tamamen çalıştığınız mesela müşterilerinizle ilgili değişimler olabilir e, kullandığınız araç gereçler elektronik cihazlar özellikle bilgisayar ve teknolojik alanlarda da bazı e, hızlı değişimler olabilir belki işinizi bu alanlara taşıyacaksınız bu alanlarda bazı yatırımlar yapacaksınız bununla ilgili gelişmeler olabilir Aksiyonu güçlü bir ay. Bu ay birçok gezegen artık ileri harekette ve e, özellikle enerji gezegenimiz Mars Akrep'te e, hem hızlı hem gerçekten mücadelesi güçlü ve tutkulu bir aydayız. Ve bu ay gerçekten hani iş ve mesleki konularda kararlı davranabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra sağlığınız tabii ki gündemde. Sağlık konularına biraz dikkat edelim. Sağlığınızla ilgili e, alışkanlıklar, beslenmeniz işte çalışma koşullarınız, sporunuz, buralarda bazı dönüşümler, değişimler yapabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz aniden ortaya çıkabilir. Yani bir tansiyon sorunu veya bir anda böyle bir sindirim sistemi problemi, yani bir anda bir sağlık sorunuyla da karşılaşabilirsiniz. Bu sağlık sorunuyla beraber bir şifa arayışı, bir tedavi gündeme gelebilir. Bunun da belki işte diyetiniz, günlük hayattaki alışkanlıklarınız, buralarda bazı yenilikler yapmanız. E, gerektirebilir ya da bir zararlı alışkanlığı yanlış bir uygulamayı hayatınızdan çıkarabilirsiniz örneğin. Evcil hayvanlarınızla da ilgili ilginç gelişmeler olabilir. Bir anda bir evcil hayvanınız olabilir. E, ya da var olan evcil hayvanlarınızla ilgili biraz daha belki efor sarf edeceğiniz, onlarla daha fazla ilgileneceğiniz bir aydasınız. E, ve Merkür'ün özellikle Mars'la birleşeceği işte ayın 7'sinden sonraki süreç 10 Kasım, 11, 12 Kasım buralar yoğun Biraz stresli de tabii ki Uranüs etkisi de var. Sinir sisteminiz biraz hassas olabilir. Özellikle nörolojik alanlara, tansiyona, işte sinir sisteminize dikkat edin. Uyku düzeninize dikkat edin. Çok yorulabilirsiniz. Bu sizi zorlayabilir ya da biraz geri, gerginlikler hissedebilirsiniz. Bu dönemlerde kendinize sağlığınıza dikkat edin. Uy uykunuzu almaya çalışın. Beslenmenize dikkat edin. Kendinizi çok yormayın yeterince dinlenmeye özen gösterin sevgili ikizler ve ayın 19'unda ay artık dolunay fazına geliyor boğa burcunda 27 derece boğa burcunda dolunayla beraber aynı zamanda ay tutulması yaşayacağız bu yılın son ay tutulması ancak bu tutulma 2022 ve 23'te yaşayacağımız bu akrep aksındaki tutulmalarında başlangıcı olacak yani Dolayısıyla önemli bir etki oluşturuyor ve sizin 12. evinizi çalıştıracak ve 12. evinizde bir farkındalıklar aydınlanmalar var 12. ev biraz gizli bir alan bilinçaltı alanıdır biraz da kontrol dışı durumlarla alakalıdır hem hayatımızı iyileştirmek adına bir şifa hani bilinçaltıyla ile ilgili ruhsal konular Sağlık konuları, iyileştirmeler, hayatımızı sadeleştirmek, iyileştirmek zararlı bir şeydir. Hayatımızdan çıkarmak, bırakmakla ilgilidir burası. İşte bu dolunay bu farkındalığı size verebilir. Bu konuları gündeme taşıyabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derecede olacak. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve sabit burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa bu dolunayın sizin için etkileri daha önemli olacaktır. Daha güçlü olacaktır. Dolunay'ın yöneticisi Venüs o da 8. evde ilerlemekte. biraz adı 8. ev, 12. ev. hayatımızda hayatınızda bize çok spiritüel anlamda açılımlar da getirebilir. sağlık konularında işte psikoterapiler, işte bazı belki operasyonlar, ameliyatlar, şifa konuları gündemde olabilir. önemli farkındalıklar kazanabileceğimiz bir Dolunay sadece Kasım ayıyla da sınırlı değil ama en güçlü etkilerini tabii ki Kasım'ın son 10 günlük sürecinde hissedebiliriz. Yıl sonuna kadar da bu Dolunay tesirleri devam edebilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.